sunucumuzda yeni bir kullanıcı nasıl oluşturabiliriz diye ana sayfası üzerinden arama alanına gelerek veya F10 arama tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde kullanıcılar yazarız. Kullanıcı listesinde daha önceden oluşturduğumuz kayıtlar yer almaktadır. Sistemde lisans sözleşmemizde yer alan kullanıcı sayısı kadar kullanıcı tanımlayabiliriz veya sonradan kullanıcı sayısı arttırma talebinde bulunabiliriz. Aşağıdaki panelden ekle dediğimizde sisteme yeni bir kullanıcı tanımlarız. Kullanıcı ekleme sayfasında 3 sekme bulunmaktadır. İlk olarak kullanıcı bilgileri sekmesinde kullanıcının kişisel bilgileri yer almaktadır. Kullanıcının sisteme giriş yaparken kullanacağı kullanıcı kodunu belirleriz. Kullanıcının adı soyadı bilgilerini ekleriz. Sonrasında kullanıcıya ait ünvan bilgisi ekleriz. Oluşturacağımız kullanıcı için şifre belirleriz. Daha sonrasında kullanıcının sistemden göndereceği e-postalar için kullanıcı e-posta adresi tanımlarız. Kullanıcıya ait bir telefon bilgisi ekleriz. Kullanıcının sistemde belirli yetkilerinin olmasını istiyorsak yetki kodları alanından bu kullanıcıya ait yetki kodları tanımlayabiliriz. Oluşturacağımız kullanıcı masaüstü kullanıcısı mı yoksa mobil kullanıcısı mı olduğunu ilgili alanlardan işaretlememiz gerekmektedir. İşaretleme yapılmadığı takdirde sistem kullanıcıyı masaüstü lisans kullanıcısı olarak oluşturacaktır. Diğer bilgiler sekmesinde kullanıcıya ait bir açıklama bilgisi ekleyebiliriz. Oluşturacağımız kullanıcı sabit bir IP'den giriş yapmasını istiyorsak burada IP adresini eklememiz gerekmektedir. Kullanıcı sisteme sadece bu IP üzerinden bağlanabilecektir. Kullanıcı bilgileri alanında eklediğimiz yetki kodlarından diğer bilgiler alanında bulunan ekranda ön tanımlı gelecek yetki kodlarını belirleyebiliriz. E-posta imza alanından kullanıcıya bir e-posta imzası ekleyebiliriz. Kişisel bilgilerine eklediğimiz e-posta adresinden kullanıcı gönderim yaparken e-posta imza bilgisi eklenecektir. Ön tanımlı parametreler sekmesinde bulunan alanlardan kullanıcının işlemlerde ön tanımlı olarak gelmesini istediğimiz bilgileri ekleyebiliriz. Kullanıcı, sunucuda tanımlı birden fazla firmada yetkili ise, firma alanından ilgili firmayı seçerek işlemlerde ön tanımlı olarak gelecek bilgileri eklememiz gerekmektedir. Ön tanımlı gelecek, şube bilgisi, şubeye bağlı bulunan depo bilgisi, hızlı işlemlerde kullanacağı hızlı kasa bilgisi, Perakende satışlarda fatura almak istemeyen müşteriler için kullanılacak hızlı cari bilgisi, eğer kullanılıyor ise hızlı yazar kasa bilgisi, satış elemanı takipli bir firma isek satış elemanı bilgisi, dağıtım modülüne sahip isek sevk aracı bilgisi, restoran modülüne sahip isek çalıştırdığımız garson bilgisi, departman bazlı çalışan bir firma isek ilgili departman bilgisi, ekleyerek kullanıcının gerçekleştirdiği işlemlerde ilgili seçimlerin ön tanımlı olarak gelmesini sağlayabiliriz. F2 kaydet ile kullanıcımızı kaydedelim. Oluşturduğumuz kullanıcıyı liste ekranlarında görüntüleyebiliriz.